Hocam çölyak hastalığının büyüme gelişme geriliği yapmasının nedenleri nelerdir? Özellikle erken çağlarda çocuklukta ortaya çıkan çölyak hastalığı büyüme ve gelişme bozukluğu yapar. Çünkü bu durumda ince bağırsağın 12 parmak girişinden itibaren iç tabakasındaki Emilim yapan parmak çıkıntılar yok olmaya başlar ve ince bağırsakta iltihabi hücreler birikir ve bu emilimi bozar. Ve bu durumda hem bazı mineraller, demir gibi, kalsiyum gibi bazı minerallerin emilimi bozulmuş olur, bazı vitaminlerin emilimi bozulur ama aynı zamanda gıdaların da emiliminde azalma olur. Ve bu bir beslenme bozukluğuna neden olur. Çünkü gıdalar yeterince emilemez ve kişi bu durumda yeterli gıdaları alamadığı için yeterli beslenemez. Ve vücutta bir malnutüksiyon dediğimiz tablo olur ve bu da gelişme gerildiğine neden olur.